Allahümme salli ve sellim ve berg ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı kın toprağının toplanmasına emrettiği, suyla karıştığı, her şey üzerinden gelip geçtiği dualara hasıl olmuş, nefayı ilahiye muhatap olmuş, Ruhun artık zerk edildiği, tabiri caizse nefsin artık kendisinde var olduğu ve nur-u Muhammedi'nin temkin edildiği, ikram edildiği Hz. Adem Efendimiz artık Cenab-ı Hak ile konuşma anında. Madem ki konuşacaklar, bir önceki derste beyan ettiğimiz üzere bilmeye hasıl olması gerekiyor. Hazret Adam Efendimiz için Bakara surasının 31. ayet gelmesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Resalehimilla wa allama Adam al-asmaa kullaha, thumma arrazhum al-malaikat, fakala ambiouni bi-asmaiha ulayi in kuntum sadqiin. Ve Adam'a e bütün isimleri öğretti. Sonra onları melekleri arz ederek. <gülüyor> ''Şunların isimlerini bana haber verin'' dedi, eğer bu konuda doğru söyleyenlerseniz. Hz. Adem Efendimiz'e öğrettiğini söylüyor Cenab-ı Hak, ''O bilginin hakikat ve hikmetine erdik.'' Öyleyse Hz. Adem ismimizin önce Ademoğlu ne olduğunu bir anlamamız da gerekiyor bu arada. Efendim, Hz. Adem'in Adem olarak, isim olarak neden bunun verildiği konusunda iki ayrı görüş var kitaplarda. Bir tanesinde bir esmerlik söz konusu olduğu söylenir. İnsanın ilk yaratılışında ten rengine benzetilir. Bir diğeri de bir şeyin dış yüzü anlamına gelmekte olduğu söylenir. Arapçadan, Arapçaya özellikle Süryaniceden geçmiştir diyenler de mevcuttur. Ki bugün de bizler aynı şeyi söylüyor olacağız. Zira kadim olan, dilimiz yani yeryüzündeki bütün insanların kullanmış olduğu bu dillerin tamamının yaratıcısı olan Allah ücrelaldir. Rabul Alemin'le Hz. Adem Efendimiz'in ilk konuşması ve Hz. Adem Efendimiz'in cennette kullanmış olduğu ana dilde Süryanicedir. Sonrasından tabi ki bu bir eski Süryani dilinden bahsediyoruz sonrasında bütün dilleri bütün evlatlarına öğretmiştir. Bu konudaki dil teorisiyle ilgili olan farklı çalışmalar var elbette. Bunlar ne yapay mevzular olarak beyan edilecektir. Ama o Süryanice matematiği üzerinden bakılsa Adem kelimesi vakti kendisine hasıl edilmiş ve bu vakit içerisinde kendisine ikram edilmiş olanı ve bunu bilebilme imkanının adıdır. Yani kendisine bir şey verilmiştir, o bilginin farkında olacaktır ve farkındadır da, onu bildiği andan itibaren zamanı ona göre takdir edilmiş olandır. Dolayısıyla Adem ismi şerifinde var olan üç harfli yapı, bir insan figürünün temel özelliği ve bu özelliklerin hayatlarının karşılığı olarak da izah edilir. Harfi Elif, Cenab-ı Hakk'ın özel olarak seçtiği ve o seçiminin beyanatı, Harfi Dal, bu beyanat çerçevesinde bir ömür süreceği ama bu ömürde Harfi Dal'ın etkisiyle bütün zamanın, mekanın kendisine hizmet edeceği, Harfi Mim ise ona sürekli bir yol göstericinin olma gerekliliğini ifade eder. Dolayısıyla ee, yaratılmış olan diğer melake tarafından bakılsa büyük bir komplikasyondan bahsediyoruz. Öyle bir komplikasyon ki bir yandan Rabbimizin en büyük ve en önem vermiş olduğu bir canlı türü ama bir diğer tarafa, halife olarak seçtiği bir canlı türü ama bir diğer taraftan da ciddi bir nefis problemiyle karşı karşıya kalacak olan bir canlı türü. Dolayısıyla Rabbul Aleminin büyük ikramına muhatap olabilmek onun büyüklüğü karşısında bir azamet decellisiyle ciddi bir imtihanı beraberinde getirir. Bu şuna benziyor. Tabii ki bu ve buna benzer söylemleri ifade etmek gerekiyor ki hem genç kardeşlerim hem dinleyicilerimiz konuyu biraz daha iyi anlayabilsinler. Ama olayı hikayeleştirmeden anlaşılması bazen bazı yerlerde zor alabildiği için mecburen bu alanlara girmek zorunda kalıyoruz. İnsanoğlu çok büyük bir makamın sahibinin yanında bir göreve getirildiği anda bir taraftan onun bu göreve gelmesi sebebiyle diğer insanların dikkatini celbeder. Herkes döner, hep sürekli ona bakar, acaba niye bu seçildi, nasıl seçildi, hangi aşamalardan geçti, bu büyük makamın sahibi onu niye yanına koyduğu, yanına aldığı önem verdi diye bakar. Bir taraftan bu noktada bir üstünlük var. Bir grup onun bu bilgisi, ilgisi ve tecrübesi vardı derken bir başka hakikat, o büyük zatın yanındaki bu zatın kendi penceresinden bakılsa, her anı ciddi anlamda kayıt altında olduğu bilinciyle teyakkuzu gerektiren bir durumdur. Onun o teyakkuzu makam sahibinin tabirca ise hem cemaliyetini kaybetmeme adına hem de celaliyetine muhatap adınadır. Dolayısıyla bir makamın yüceliğine yaklaştıkça, onun imtihanının hem keskin, hem değerli, hem değeri kaybetmemek adına, insana takdir edilmiş olmasından daha da doğal olan bir süreç yoktur. Zira zaman zaman maden Rabbimiz Allah-u Adem Ademoğlunu, insanı çok sevmiş, öyleyse bu dünyayı niye göndermiş diye soranlara cevabı olma, hükmünde de bunu beyan etmiş olduk. <gülüyor> Efendim Hazreti Adem Efendimiz biraz önce bahsettiğimiz bu hususu geldi. Yüzünü, gözünü ve burnuna ve ağzına eriştiği zaman bir önceki derste ifade ettiğimiz Nuru Muhammedi ile kendisine hasıl olup gözleri açıldığı anlamına itibaren göz zaten ruh, nefayı ilahi ve nefsi açılıyor. Ama o göz açıldığında ilk gördüğü şey büyük bir ışık. O da Nuru Muhammedi'ydi. Tam o anda bir aksırık söz konusu oluyor. Bu aksırma ne hapşırmadır, ne de öksürmedir. İkisinin arasındadır. Sebep şu: Dil kökünde, bugün de insanlarda görülebilir bu ki hadis-i şeriflerin bağısında beyan edilmiştir. İnsan olu aksırdığı zaman Rabbi onu anmıştır şeklinde bir ibare vardır. Ha biz aksırmıyoruz, Rabbimiz bizi anmıyor mu diye düşünmeyiniz çünkü. ''Zikredin beni, zikredeyim sizi'' diye çok açık ve net ifadeler var. Ancak bu incelikte özel bir konu olarak beyan edilmiş ee, bir anma şekli olarak sebep ne? Sebep de şu, insanın dil kökünde nefa ı ilahi, ruhun birbirine sıkışma anı var. Birbirini tam takip edip vücuda intisap edecekler. Nefes kendinden önce geçmiş, tam bu alanın hani tabirca caizse bir... Ee, lavabo tıkanır, üzerinde ciddi anlamda bir su birikir ve büyük bir pompa ile onu pat diye çektiğiniz bir anda suyu çekerken bir ses çıkar. Bu işte tam o ana denk geliyor. Vücudun tamamı teykuza geçtiği anda tevhidin intisap etmiş olduğu dilin ve o dil ki üzerinde Rabbimizin nefesi beyan olunmuş, o Allah'a zülcelal'in nefayı ilayesine muhatap olan ilk da dilimiz. Ve o dilde şimdi bir anda kendine gelme var. O andaki refleks aksırma refleksi. O refleks de Rabbimizin Hazreti Adem'i andığı an olduğu için Rabbimizin yine insanı anacağına dair bir işaret ibare olarak beyan edilmiştir. Ki ey Adem Allah'a hamdolsun de dedi Allahu Zülcelal Hazreti Adem Efendimiz'e. Hazreti Adem Efendimiz de Cenab-ı Hakk'a elhamdülillah diyerek cevabı fethetti. Rabbül Alemin de Hz. Adem Efendimiz'e Rabbin de sana rahmet etsin dedi. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'in Cenab-ı Hak'tan duymuş olduğu ilk nida Hamdulillah üzerine, Hz. Adem Efendimiz'in Allah-u e söylemiş olduğu ilk kelam elhamdülillah üzerine, Rabbimizin de ona, ikramı, hakikati, rahmeti üzerine. Dolayısıyla insanoğlunun tabirca ise ilk duymuş olduğu söz, hikmet esaslerden biri hamd, bir diğeri ise rahmet. Onun hamdine muhatap olabilmenin yolculuğundayız. Onun rahmetine vasıl olduk ki ümmeti Muhammed'e nail olabildik, onu görmenin O'nu yaşayabilmenin mutluluğundayız. Cenab-ı Hak sünnet-i seniyenin idrakiyle bu mutluluğu en üst seviyede yaşayabilmeyi, O'nun yolundan giderek de Rabbimizin hamdine, şükrüne erebilmeyi bizlere nasip-i müessere eylesin efendim. Kalın sadece.